Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 16 Haziran Cumartesi gününün ikinci maçı, D grubunun ilk maçı olan, Arjantin-İzlanda maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın üçüncü günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim, Arjantin iki kere Dünya Kupası'nın müzesine götürmüştür. Favori takımdır, hücumda kanatlardan etkili olan tecrübeli ekip, Di Maria Messi ile etkili kulunu göstermek istiyor Hücumda ise çok kresle oynamayan Arjantin takımı daha çok hücumları geriden karşılıyor. Yıldız oyuncularıyla göz dolduran ekip kupanın favorilerinden. İzlanda ise turnuvaya katılmak için 10 maç yapıp 2 yenilgi bir beraberlik ve 7 galibiyet aldı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kontra ataklarla rakip kaleyi zorlayan ekip, defansif olarak a aittan kale inşa ediyorlar. D grubundan çıkmak isteyen İzlanda takımı, Kırvatistan ve Nijerya gibi bir iki güçlü takımı elemek zorunda. Peki Arjantin ve İzlanda maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %72 oranla Arjantin kazanabilir. %10 oran ile de İzlanda maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %18. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.